Bugün 17 Mart 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz Başak Burcu'nda ilerleyen ay iş hizmet ve sağlık konularını öne çıkarıyor Sabah erken saatlerde ay balık burcundaki Merkürle ile karşı yaparken Boğa burcundaki Uranüs'te de uyumlu görünümde olacak Erken saatlerde dağınık ve belirsiz enerjilerle güne başlayabiliriz sinir ve sindirim sistemimiz de hassas olabileceği için alerjilere ve kronik sorunlara karşı tedbirli olmalıyız Balık burcundaki Merkür ile boğa burcundaki Uranüs arasında etkinleşen olumlu açı yaratıcılığımızı desteklerken özgün fikirler üretebiliriz bireysel fikirlerimize de odaklanabilir bunları paylaşmayı deneyebiliriz sezgilerimiz güçlenebilir iç sesimizi dinlersek günlük işlerde pratik çözümler üretebiliriz öğleden sonraki saatlerde ay balık burcundaki Jüpiter'le karşı açı yapacak Özgüvenimiz yükselirken hedeflerimizi de büyütebiliriz. Ancak aşırı iyimserlik ve cesaretle abartılı davranışlarda da bulunabiliriz. Takıntılı duygular ve fanatik eylemler artabilir. Dengeli davranmakta fayda var. Akşam ve gece saatlerinde Başak burcundaki ay Balık burcundaki Neptün'le karşıt açıda olacak. Fiziksel ve duygusal hassasiyetimizin yükseleceği bu saatlerde ruhsal dengemizi korumaya öncelik vermeliyiz. Dolunaya doğru büyüyen ayın ruhsal ve bedensel, zihinsel etkileri artarken daha hıssız ve hassas ve kırılgan olabiliriz. Uyku dengesizlikleri yaşayabiliriz. Maneviyata yönelip gece saatlerini dinlenerek ve tefekkürle geçirmek faydalı olabilir.